Merhabalar Sentezleyici halkı. Ben S-Vox Sentezleyicisi. Ben, bir dönem Samsun Metin'den, konuşmaya motorunda da vardım. Yüksek kaliteli kadın sesi olarak. Evet, o dönemlerde seni bilen gayet iyi bilir. Çok da güzel konuşurdum gerçekten. Merhaba, ben de s Cem. Tamam, kabul. Benim sesim o kadar da iyi değil. Ses tonum biraz garip. Çatallı çatallı ve kulak tırmalayıcı. Ama ben Android için üretilen Türkçe seslerden neredeyse bilinçliyim. Bugün hala metin okuma görevimi esvox'ta devam ediyor olsam da, Vocalizer ve onun türevindeki birkaç uygulamada çeşitli kalitelerde ve sürümlerde sesim var ve o uygulamalarda da metin okuma görevimi devam ettirebiliyorum. Sen bir suslan, senin nereden geldiğin belli değil. Sen Samsung metin okuma motorunda bile yoktun. Ha ha ha ha ha. Güleyim bari. Boşu boşuna gitmesin. Yazık. Sen Cem ile uğraşıp ona çamur atıyorsun, ama senin de ne halt olduğun bess belli kabak gibi. Sanki sen Samsung metinden konuşmaya PPLF motorunda varsın da ne oluyor? Ne işe yarıyorsun? Hıyar ağası, bostan bekçisi seni. Önceden, yani Leyla'dan sonra, ben ve arkadaşım vardık o uygulamada. Bizi konumumuzdan ettiniz, geldiniz yerimize çöreklendiniz, geldiniz yerimize yerleştiniz. Sen ve yanındaki sürtük, o Samsun metinden konuşmaya motorunun, tükürdünüz ağzına attınız bir kenara.